Balı değerli kılan, arının konduğu yüzbinlerce çiçekten topladığı şifa veren nektarın izini taşımasıdır. Yediği balda nektarın kokusunu yakalayan insan ondan vazgeçemez. Arının da aracının da emeğine işte bu yüzden paha biçilemez. Karım miron karne slatfih, yani Spanen,